al da beline bağla da öyle çık. Vallah kendi elimle. Bala bala. Hayır, hayır. Ah armudu bu diyeceğin, he? Sen armudu görüyorsun şimdi. Haydi dibe yapıştır. Öş şey. Hayır, Ne hayır. hayırı? Hayır. hayır o yok. Bana. Hayır. Para bira içilirken ya. Ah. Evet. Amca. Şampuan da şampuan. <gülüyor> oh ne, ne var lan? <gülüyor> ne var? Abi siz ne yapıyorsunuz? Amca. <gülüyor> Amca soğuk soğuk. Kışkırtma nasıl oluyormuş öğrensin bu. Bir daha face atıyorsun. Yanlıyorsun. Nasıl kışkırtma oluyormuş anlarsın şimdi. Bir de gidiyoruz. Bir de gidiyoruz. Bunu daha çözmüyoruz. Bilmiyorum. Burada bırakıyoruz